Selfies var ha? Likle yürüyüşümüz başladı. Ekip. <gülüyor> Sağlam. <gülüyor> Biz orada Sırf çöplük, pislik, her şey var. Of, her yer çöp, her yer çöp. Yazık. Çok güzel ama her yer çöp dolu. Oh. Çok zor. Çok zor. Burası bozulmadan buraya bir önlem alınması lazım. Çok zor. <gülüyor> Buranın temizlenmesi çok zor. Yürümeye devam. manzarası çok güzel bu açıdan. Ama bir de bu açıdan bakınca etraf hep çöp dolu. Her yer çöp dolu. Çöp, çöp, çöp. Manzara çöp. Manzara çöp. Türkiye yoluna gelecek arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ağzından bir şey çıkmayacak. Manzara burada güzel. Burada Ama burada çöp var. Hepsi bir, bir buraya atarsan e, ne kadar çabuk yangın yapabilirsin. Hem de burada mangal yapıyorlar. O kadar kolay e, ateş olabilir. Yanabilir. Yanabilir. Daha çok şey olabilir ama işte insanlar eğitimsiz, kültürsüz olunca böyle oluyor. Yoruldu. Ekip geri dönmek istiyor. Ama kelebekler vaad Umarım. Gördüğümüzden dönmeyiz kadar iyi bunun için miydi? Yürüdük yürüdük. Sporcuların son hali. saatlik görüşten sonra 2 saatlik de dönüşten sonra toplamda 4 saatlik yolculuğumuzun sonuna geldik.